Bakın ya. Ah lan düşmedi kaç. Oğlum bakın döverim hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> Delirtmeyin lan adamı. Yayda baba delirdi? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Sanal Gerçeklikle Minecraft serimizin 3. videosundayız. Arkadaşlarımı tanıtayım. Yeni bir karakter açıldı. Erhan Can Palat. Merhaba, merhaba, Hoş geldin. Ben İlayda. Yine İlayda ve Kral Uğur. Ben Uğur, F.A. Şey en son evimizi bir Creeper patlatmıştı, onu tamir ettik. Ve madende şu an demir set yapmamız lazım kendimize. Hadi, tekrar madene iniyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim. Yusuf! <gülüyor> Uğur. <gülüyor> ne lan? Neden vuruyorsun abi? A aşağıya gel. Bak gider ama. Aşağıya ha. gel. Aşağıya gel. Bu saatten sonra çekecek alamıyor. <gülüyor> ben biz... de biraz kömür buldum. Biz dört kişiydik. Diğeri nerede? Benden bahsediyor. Evet buradasın. Ö, kömür buldum. <gülüyor> Ö, kömür alıyorum. Tamam. Hadi yukarıya çık. Sen de buldun Yusuf. Aa, ee... Ben de kömür bulacağım şu an. Hep beraber Teşekkür inelim madene. Arkadaşlar, İlayda sen madeni kaz. Uğur. Efendim. E evi daha güzel yapacağız abi. Cam yapmayı biliyor musun? Öğrenirim. Bak sana göstereyim. Şu fırını görüyor musun? Gördüm. Ha, o fırının altına kömür koyacağız birkaç tane. Tamam. Üstüne de kum koyacaksın. Sana cam verecek. Tamam. Ben kol toplamaya gidiyorum. Görüşürüz. Ben. Efendim. Seni seviyorum. Ee, sen de şey yap. Ne yapayım? Şu taşı kır. Bunu. Evet. Bitti. Ee, şuradaki bir tahtayı kır. Bunu da kırayım. Evet. Bitti. Evi kırayım. Aynen. Evdeki gereksiz yerleri kır abi. Tıpkı bence bu mimarisi sevimsiz olmayan bir parça. Ee, bunun yerine benim posterim asalım. Ay ay ay ay ay ay. Ne oldu? Lan gelmelisiniz. Altın Olsun. falan buldum yani. Aa, ama öleceğim. Eee, altın demir, bir de kırmızı bir şey var buradan altını unuttum. Bloodstone neydi? Evi kırın abi komple. Değil mi? Bir gereğe bok gibi olmuş. Koyun Böyle. öldürüp gelir misin? Dur sana kılıç vereyim. Olur. Al sana kılıç. Beğendin mi? Çok beğendim. Koyun öldürüp gelmen gerek. Hediyene kaçırıp seni öldüreceğim. Görüşürüz. Uğur. Hı. Orada koyun yok abi, yukarıya çıkar mısın? Koyun mu öldüreceğim? Evet yukarıya çık. Lan yazdık lan, onların da canı var. Yemeğimiz yok, hadi yatak yapacağız. Su, bu saatte koyun mu gezer? Erhan! Ee, burada bir koruyucu var kardeşim, bak. Hani ben göremiyorum. Bak buradayım bak, kalıcım. <gülüyor> <gülüyor> Uğur! Allah! Allah! Lan! Koyun bul abi. Allah! Salak! <gülüyor> <gülüyor> <Allah. gülüyor> Salak ölürsün inşallah. Erhan al. Neredesin? Sen salak mısın? Al. Sana gelince kaldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hangi ga? Kal Ulan. Evet var. Ah. Bu çok güçlü. Oha. Erhan orası bizim maden o olacak. Evi başka yere yapacağız. Hayır, Herkes ağaç kesebilir mi? Ev için ağaca ihtiyacımız var ne yapıyordun? Ağaç kesmiyordun abi. Kazma Aa, yaptım. Boş Sana benziyor. Aaa, çok zor ev yapması. Ben acıktım. Bir, iki, ok üç. Yer. Ben acıktım. Kaç blok yapıyordun? Okum, ok sıçtığım yer. Erhan yemek toplasaydın yerdim. Beyler. Efendim. Ben siz acıkırsınız diye yemek toplamaya çıktım ama. Hı hı. Bir sorun ben var. Yedim. Ben kayboldum. Evet, ne? <gülüyor> sen... <gülüyor> Arkadaşlar toplanın yeri görev. İlayda bırak onu. Gel. Ya bırak orada kalsın. Erhan evet. gel. Gel abi buraya gelin. Buraya gelin. Sus. Efendim. Erhan'a benim tişörtümü koklat. Hatta süt yenimi koklat. O beni bulur. ben Erhan. Nerede stüdyeni? Kokla. O nasıl stüdyen? Uğur o gün böyle bir şey giymemiştin. Tamam o zaman. Onunkisi yattı, değil mi? Aha bu. Al. Tamam. Hmm. Götür bizi. Erhan olmasa ne yaparız av köpeğimiz. <gülüyor> Avlayacağım şimdi seni bekle. <gülüyor> bekle seni avlamaya gelim bekle. Erhan bir şey diyeceğim. Er Hı. Efendim. Erhan annesi küçükken kuzu be şey besiyordu. Burayı keselim mi? kim <gülüyor> zekalı <gülüyor> <gülüyor> Engellim Erhan, Erhan bana bak, bana bak Bana bak, Uğur'u bulursam bunu sana vereceğim <gülüyor> Aha <gülüyor> o bizim evdeyim ya Onda nasıl evdeyim ya? buldum, buldum Ben kayboldum Erhan, Uğur'u bulabildin mi? O zaman ben bize evi mısın? bul, ben evin nerede olduğunu hatırlamıyorum ee... Şimdi kanki benim odamın manzarası güneş batışına bakıyordu Ünün Beyler. Göre, evimiz bu tarafta. Neredesin? Tamam. ben geldim. Erhan kaybolduk. Sanki yok yok olmadık gel. Emin ee... misin? O Erhan neredesiniz? Geliyorum. Evi evet, çok güzel yapmışsınız bir saniye hemen geliyorum. Aa ha, buldum buldum. Yusuf evimizi buldum gel. <gülüyor> Geri zekalı insan beni de alır eve Erhan. Tamam. Hı. Gel bak çatıya kulübeni hazırlıyorum. İlayda. Evi cidden çıplak ellerinle mi yaptın? Evet. Eee bu suda gelmeyi biraz. Şey bir şey daha değil. Bir şey, bir, bir şey değil, bir şey değil. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Çok iyi. Ederim. Böyle kazıyor mu burayı? Charm'a. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. Bak hadi. Ah lan düşmedi kaç. Oğlum bakın döverim hepinizi. Delirtmeyin lan adamı. İlayda baba delirir. Ya İlayda kapanış yapıyoruz şuraya geçer misin? Eee evimin çatısını kapatmadan e, kapanış yapamazsınız. İlayda İlayda. Efendim. Bak, Erhan çatıyı kuruyor bak bak bak bak. bak. Kız dur beni al dur dur. Aaaa. Örtülen o. çocuk. Aa. Dünyadan bir kahve daha eksildi. Uram Evin kapısı niye yok? Var. Gel gel. Nasıl yok? Niye yalan söylüyorsun? Nerede tam olarak? Tam olarak Allah. şuraya gelirsen. Aa. Bak neredesin? Gel buraya. Gel buraya, buraya gel. Geliyorum, geliyorum. Gel gel. Gel. gel, gel bu gel, ne? Gel. Bu ne? Kapı mı bu? Bak yere demiyor muyum ben? Hı? Hı? Seni ananın evine yollarım bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Erhan Çocuğun benden alıp veremediği var. Bilal'da <gülüyor> sen ne yaptın beni mi almayacaksın? <gülüyor> Seninle bu evvel ne konuştuk? Ne konuştuk? Bana vurma, evet. bana vurma. Evet. Ne konuştuk? Elektriği ha? ben ödüm, suyu ben ödeyim. Oğlum beni niye ben ben öldürüyorsunuz? Sen sus seni sokakta bulduk zaten. <gülüyor> <gülüyor> Siktir alıp, çocuk. Alayım. Gel, yani. gel gel gel gel gel gel gel gel. Ha? Ne <gülüyor> oldu? Kadıpar abinizin pop. Yusuf pap kaç da. Yusuf. Yusuf öldürdüm Yusuf. O ne yapayım ne? Lan urus bu çocuğu dur dur. Ne yaptın ne ne yaptın ne? Dur yerin altına girdik hayda ben öldürmeye çalışıyor ya. Ay. Hayat işte niye yaparsın? Onu kırıyorum ben. Aldım bunu ben. Gel gel. Gel. Kapıdan ama Aman aman. Hep. İyilik yaramaz. Uğur çık girdiğin delikten. Yusuf. Lan üstümüze mi kapattınız? Hadi kapanışı yapalım gel. Uğurken burası kalmık kalm. Vallahi bir yav. Kendime <gülüyor> mı? <vuramıyorum> arkadaşlar <gülüyor> camlarınızı kırarlar. Beyler kapımız yok. Kapınızı <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Pardon. Için tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler beğenip abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler beğenip abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Güzel yanımdan ruhunu bekliyorum. Sosan. Allah tebkan eder. <gülüyor>